Selam arkadaşlar. Sizlerle yazlık eldivenleri paylaşacağım. Benim uygun bulduğum, uygun fiyatlı olan eldivenleri paylaşacağım. Bunlar tamamen yazın ve sonbaharda giyilmesi için yapılmış. Bu Vexo Clash. Yumruk korumaları var. Bilek şey, bilek yeri koruması şurada görüyorsunuz ince şekilde yapılmış. Ee, yüksek kapanan, e, cırt, cırt şekilde kapanan bir eldiven ee, Eklem yeri korumaları var, renkli bir eldiven ama yumruk koruması hafif ee, Ucuz bir versiyon, baş parmağında bir koruma yok, bir ek yeri var sadece ee, Uygun fiyatlı eldiveni almak isteyenler bunu alabilir ee, Ama hani daha dayanıklı modeller var, onlardan tercih edebilirsiniz Bu birincisiydi, bu da Venom'un VMP582 BMP 580-82'nin e, bilek korumaları var ama bilek korumaları biraz yumuşak, e, yumruk koruması var, e, eklem yeri korumaları yok, yazlık bir eldivendir, e, iç tarafında da e, korumaları olduğu için sizi e, düşmelere karşı, kazalara karşı orta düzeyde koruyabilecek şekilde yapılmıştır. E, şu e, yumruk yerlerinin hemen, korumaların hemen altında havalandırma kanalları var, yazlık bir eldiven olduğu için. Yine cırt ve e, yüksek kapanan e, bir eldiven. Scoiko'nun e, MC57 modeli. E, bunu daha önceden tanıtmıştım zaten. Şu hatta mağazaya yeni gelmişti. E, naylonları bile çıkmamış. Şöyle cırt var. E, yumruk koruması iyi. E, Ekten beri korumaları yeni nesil tipte yapılmış. Baş parmak koruması var. Şu baş parmak koruması da var. E, körük mekanizması var şurada. Gaz hassasiyeti ve fren hassasiyeti için özel yapılmış. Yine yazlık eldivenlerden bir tanesi. E, üç tane bilek koruması var. Bence bu iyi bir eldiven. Çünkü hem eklem yeri hem bilek korumaları çok iyi. Yine cırt cırtla kapanıyor. Yazlık bir eldiven olduğu için de full delikli şekilde yapılmış. MC58-2 Bunun da eklem yeri korumaları var. Yazlık bir eldiven, yumruk korumaları var. Bilek yeri, yeri korumaları yok. Bence bir önceki model çok daha iyi. E, tamamen yazlık olduğu için file dokudan yapılmış. Yine e, bu e, düşük bilekli ve cırt şekilde açılıp kapanan modellerden bir tanesi. Bu da alınabilir. E, uygun fiyatlı olarak sunabileceğim yazlık hani gerçekten uygun fiyatlı olarak sunabileceğim eldivenler bunlar arkadaşlar. E, diğer fiyatlar için zaten birkaç tane paylaşacağım bu Venom'un ve Exxon'un. E, olsun farklı farklı modelleri var. Biraz daha tabii üst fiyatlarda, üst fiyatlı ve alt fiyatlıları paylaşmadım. Sadece alt fiyatlıları paylaştım bugün. E, orta fiyatlıları ve diğer yüksek fiyatları zaten daha önceki videolarda paylaşmıştım. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi suçlar.